Efendim Tevhid Hoca'ndan herkese merhabalar, hayırlı haftalar olsun. Çok programımız da yoktu. Bu akşam da baharat yolu biliyorsunuz ki biz Doğu seferinde olduğumuz için beraber olamıyorduk. Ama Doğu'ya yolumuz düşünce ne yazık ki elimizdeki kolay ve basit imkanlarla bir video çekmek zorunda kaldık. Neredeyiz? Diyarbakır'dayız. Siyasi olaylarla son dönemde daha fazla göz önünde olan Dört Ayaklı Minare'nin hemen yanındaki Şeyh Matar diye tabela asılmış, Şeyh Mattahar camisinin önünde avlusundayız. Avlunun hemen karşısında bir çay kahve içme molası verirken, Kültür Bakanlığı tarafından böyle kimliklendirilmiş, kıymetli gördüğümüz o turist rehberlerimizden defaatle Şeyh Mattar'dan hiç bahsedilmeyip, Dört ayaklı minarenin altından şöylesine yedi kere dönerseniz dilekleriniz tutar şeklinde bir anlatımla ve üstüne üstlük sadece siyasal bir bakış açısını ifadelendirdikten sonra yaklaşık bir buçuk dakikada avluyu terk etmeleri açıkçası canımızı acıttı. Bir video çekmek lazım geldi. Dönem dönem belki bunları daha fazla çekip daha fazla doğrusunu anlatmak gerekliliği ortaya çıktı. Dolayısıyla teknik olarak sizden özür dileriz ama... Sağolsun Kültür Bakanlığı dayanamadık efendim. İşin aslına gelince, Şeyh Matar hakkında internette fazla bilgi bulamayacaksınız. Zaten internette hiçbir şey bulamazsınız ama aslı Şeyh Mattahar. İşin en aslı ise 1500'lü yıllarda bu caminin inşa edilişi ve minarenin ondan daha eski oluşuyla ilgili bir meselemiz var. Aslında bu ikisinin bu muhteşem iki tarihi hemen arkasında şimdi kardeşim gösterecek. Bir keldani kilisesi var. Şu an restorasyonda içine giremiyoruz. Çan kilisesini, Çan kulesini ve diğer arkadaki kuleyi görüyorsunuz. Efendim arkadaki kule 4 minaleden daha uzun yapılmadı. Diğeri de 4 minaleden uzun yapılmadığı sebebi şu. Cami her ne kadar 1500 yıllarda yapılmış olsa da Diyarbakır'da sahabe-i ikramdan yaklaşık 200 yıl sonra gelmiş olan adı Şeyh Mattahar olarak yani temizleyici olarak adlandırılmış olan çok meşhur, daha doğrusu internette meşhur olmayan ama evliyanın hayatında meşhur olan bir isimden bahsediyoruz. Bağdat'tan yola çıkmış olan Şeyh Mattahar, soluğu Diyarbakır'da aldığında o dönemde ciddi bir salgın hastalık vardı. Bu salgın hastalığı ise küle okuduğu ayet-i kerimelerle temizleyen insanları o pislikten kurtardığı için Şeyh Mattahar ismini almıştı. Gel zaman git zaman... Bu görmüş olduğunuz Keldani Kilisesi'ne sürekli gelmekte olan ruhban sınıfından hastalara da yardımcı olmaya başlayınca Keldani Kilisesi kendisine onlara daha yakın bir mecrada dükkan açmasını rica etti. Dükkanı bakırcılara daha yakındı. Ulu Cami civarındaydı. Buraya taşınıverdi. Kendisi bir yandan sabun imalatı yapıyor. Bir yandan külle ilgileniyor. Bir yandan da şifa ile şifa dağıtıyordu. Gel zaman git zaman Keldanilerin yaşadığı bu yerde kendisinin mescit olarak sürekli Ulu Cami'ye gidiyor oluşuna nazaran Keldanin kilisesi bizzatihi ona bu arsayı vakfetti. Bu arsayı vakfetti ama zaman Ramazan oldu. Ramazan ayında itikaf. Biliyorsunuz ki İslam dünyasının Resul-i Aleyhisselatu vesselamın en önemli sünneti senelinin başında geliyor. İtikafa girmek için bu dört tane görmüş olduğunuz sütun önünde itikafa girerdi. İtikaf sırasında zaman zaman yükseğe çıkar ve zaman zaman altında hiçbir şey olmadan havada durduğu görülürdü. Keldaniler onun önünde Müslüman olmaya başladılar. Sonra Keldani Kilisesi buna hiç itiraz etmedi. Zira onun hali pürmelali, insanlı olan faydası onun için çok meşhurdu. Efendim sofra açıldığı zaman yani Diyarbakır'da Ramazan ayında sofra açıldığı zaman sofranın bir ucu Keldani Kilisesi'ne bir ucu bu dört ayaklı minarenin sonradan yapılacak olan mekanına kadar uzatılır. Keldaniler de sofraya gelirlerdi. Hakikat Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden sonra yola çıkmış olan bu zatın Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin büyük halifelerinden biri olduğunu söylemekte Ciddi bir hatarsa yapmış olmayız. Böyle bir hakikatte ifade etmiş olalım. Tevhid Hoca'nın özel. Sofra büyüdü büyüdü artık tabiri caizse Şeyh Mattahar'ın mekanı oldu. Vefatının ardındansa hemen bu caminin arka bölümündeki türbesine defnedildi. Ancak Keldani Kilisesi ile beraber diğer bütün ulema altının kapatılmaması gerektiğini söyleyerek buranın da kaybolmaması gerektiğini söylediler. Ve dört sütunun üzerine Minareyi inşa ettiler. Ondan sonra da şimdi Kültür Bakanlığı'ndan gelen arkadaşlarının söylediği bir laf var. Altından 7 defa dönün. Tarihini hiç anlatmıyorlar. Hele Şeyh Mattahar'dan, camiden, caminin içine sokmuyor bile Kültür Bakanlığı. Alttan bir tur attırıp hadi gidebilirsiniz diyor. Hakikat şu, Şeyh Mattahar orada dua ederken, orada halvetteyken, oraya gelen keldanilerin bile bundan fayda görmesi, bu bölgenin bu manada meşhur olmasına vesile olmuştu. Diyarbakır'daki kardeşliğin, İslam'ın yayılmasının ve şeyhlerin bu topraklarda vermiş olduğu hizmetin her dinden, her mezhepten, her meşrepten insana ait olması hakikati ne yazık ki Kültür Bakanlığı'nın anlatımlarıyla bugünlerde hiçe sayılmakta. Doğrusunu anlatmaya kısaca gayret ettik ama ne diyelim dayanamadık. Anlatmak zorunda hissettik kendimizi işin doğrusuyla. İnşallah dört ayaklı minareyi bu videodan dinlersiniz. E nasip olur başka bir memlekette görüşürüz, bir başka gerçeği ifade ederiz. Tevhid Ocağı'ndan ayrılmayın, Diyarbakır'dan selamlar olsun.